Evet herkese merhabalar. Almanya'da engelli emeklilik hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler. Evet Almanya'da en az yüzde 50 iş gücü kayıp doktor raporları esas alınarak sosyal bakım daireleri tarafından verilen iş görememezlik belgesi ile emekli olunabilmektedir. Bunun için Kesintisiz emeklilik için aşağıdaki şartlar aranır: 63 yaşını doldurmak, emeklilik başlangıcında ağır engelli olarak resmen tanınmış ve 35 yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak. Evet görüyorsunuz Almanya'da engellilik emeklilik oranı yüzde 50. Almanya'da kadınlar adına yaş üzerinden emeklilik, 60 yaşında doldurma ve 15 yıllık süreyi beklemek gerekmektedir. Ağır engelliler için emeklilik, kesintisiz emeklilik ile beraber 63 yaşını doldurmak ve 35 yıllık sürenin geçmesi gerekmektedir. Evet bunlar önemli yaş kriterleri. Bir de Almanya'da Genel itibariyle insanların ömrü emekliliğe yetmemektedir. Yani çok az böyle nadir emekliliğe erişilmekte. Yani genel itibariyle emeklilik araştırmalarımızda yaş sürecinin uzun olması da Almanya'da tartışılmakta. Almanya'da engelli emeklilik için şu hastalıklara sahip olmanız gerekiyor. Kanser, şeker hastalığı, kemik iliği dışında yer alan diğer organ nakilleri, otizm, kronik böbrek yetmezliği, Alzheimer, tedavisi bulunmayan elektrolit bozukluklar, sara, Parkinson, demans, astım, KOA, e, ülseratif kolit, kronik e, pankrolit Kaşeksi, sigortalı kişinin çalışmasına imkan tanımayan genetik sorunlar, kardiyolojik hastalıklar, tramva ardından meydana gelen stres ile obsesif komplüksif bozukluklar, yardım almadan yürüyemeyen kişiler, bu gibi hastalıklar nedeniyle Almanya'da mağluben emeklilik de gerçekleşebilmekte. Almanya'da ağır engelliler nedir? Ağır engelliler ikametleri Almanya'da ya da Avrupa Birliği ülkelerinden birinde olan ve en azından %50 engelli sınıflandırılması yapılan kişilerdir arkadaşlar. Kazanılmış hak çerçevesinde 16 Kasım 2000'den önce 50 yaşını dolduran ve 16 Kasım 2000'de Sosyal Kanunu'nun kitabının ikinci maddesinin ikinci fıkrasınca ağır engelli olarak tanınmış ya da bu tarihte geçerli yasalara göre mesleklerini göremez ya da iş gücü kaybına uğramış olan kişiler 60 yaşını doldurduklarında ağır engeller için öngörülen kesintisiz emeklilik aylığından faydalanabilmektedirler. Ağır engellilere bağlanan yaş dolayısıyla emeklilik uygulamasında yaş sınırı kesintisiz aylık alabilmeleri için 1952'de ve daha sonra doğanlar için kademeli olarak 63'ten 65'e çıkarılmaktadır. Evet Almanya'da gördüğünüz gibi ağır engellilik tanımı şartı da vardır. Almanya'da hastalıklardan emekli olmak için gerekli şartlar nelerdir? Almanya'da belli başlı hastalıklardan emekli olmak istendiğinde bunun için başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili kurumlar kapsamında gerçekleştirilen başvurular öncelikle sağlık testi üzerinden geçer. Bu bağlamda sağlık kurumunun ele aldığı rapor doğrultusunda en az %60 oranında İlgili hastalık üzerinde malülen emekli olan olunabileceğine dair onay çıkması gerekir. Malülen emeklilikte %60 şart aranmaktadır. Daha sonra bu belge üzerinden ilgili kuruma başvuru yapılabilmektedir. Aynı zamanda belli süre dahilinde çalışmış olması ve prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir. Evet Almanya'da bu anayasa gibi bir madde arkadaşlar. Yani belli bir süre çalışılmış olması ve belli bir süre prim ödemesi yapılmış olması gerekiyor. Malulen emekli olmak için de %60 oranı gerekiyor. Almanya'da hastalıktan emekli olabilmek için kriterler nelerdir? İlk kriter ilgili hastalık doğrultusunda Rapor bağlamada en az %60 hastalığın taşınması yer alır. Aynı zamanda belli miktarlardaki prim ödemesi ile beraber yaş kriteri de yer almaktadır. Bulunduğunuz ikamet yeri üzerinden size en yakın sağlık kuruluşu aracılığıyla hastalığınız ile ilgili sağlık raporunu elde edebilirsiniz. Almanya'da engelli emeklilikte de süreli süresiz rapor kontrolü vardır arkadaşlar. Yani Almanya'da emekli olduktan sonra emeklilik kurumu kontrol e, rapor isteyebilmektedir. Aynı Türkiye'deki gibi 3 aşağı 5 yukarı çok e, benzer e, konular bu konular. Almanya'da yaşayan engelli her Türkiye vatandaşı ve mavi kart sahiplerinin Türkiye'de erken emeklilik hakkı vardır. Emeklilik işlemleri kolay mümkün olmayan bir dizin bürokratik işlemlerden oluşmaktadır. Evet Almanya'da emekliliğin süreci de kolay değil yani bir dünya bürokratik işlemler gerekiyor. Doğru bir başlangıç ve zaman kaybetmemek için engelli müracaatlarınızda muhakkak Almanya ile Türkiye barolarına kayıtlı ve özellikle Türkiye'deki yasa, mevzuat, içtihat ve yönetmeliklerine hakim bir avukatla beraber yapılmalıdır. Evet burası çok önemli yani Almanya'da çalışıp Türkiye'de emekli olmak isteyenler. Türkiye'de çalışıp Almanya'da emekli olmak isteyenler iyi bir yani mevzuatlara, yasaya hakim avukatlarla çalışması gerekiyor. Hani bu e, işte yurtdışı emeklilik sigorta danışmanları e, vesaireleri var. Yani bunların genel itibariyle çok sağlıklı olmadığı da söyleniyor. İstisnalar hariç tabii. Yurt dışında borçlanarak emekli olmak isteyen vatandaşların Türkiye'de başvurularını yatmadan önce Almanya genelinde bulunan konsolosların çalışma ateş, ateşeliklerinin ücretsiz danışma hatlarından veya Cumhurbaşkanlığı Bilgi İletişim Merkezi (CIMER) web sitesinde üye girişi yaparak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Online dilekçe ile başvurarak bilgi alması daha sağlıklı arkadaşlar. Almanya'da çalışıp Türkiye'de emekli olmak isteyenlerin diyor yani burada Almanya'dan öncelikle sağlıklı bilgi almasının daha iyi olacağını söylüyor. Almanya'da emekli olan engelliler. 1000 ila 1500 euro arasında maaş bağlanıyor. Almanya'da kanun koruyucu engelli emeklilikte en çok şuna dikkat ediyor. Acaba çalışabilecek mi? Yani siz mühendisseniz, doktorsanız, yani ben engellilikten emekli olmak istiyorum dediğinizde Almanya bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Bakın uzuv eksikliği Almanya'da engelli emeklilik için yeterli değil. Yani Almanya sizin zihinsel olarak sağlıklı, yani Almanya iş dünyasına katkı sağlayacağınızı düşünüyorsa kaç yaşında olursanız olun emekliliğinizi kabul etmiyor ve sizin iş hayatında devam etmenizi söylüyor. Gerçekten burası çok önemli bir madde. Evet Almanya'da engelli emeklilik hakkında mutlaka bilmeniz gerekenlerle ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştık. Hepinize hayırlı günler diliyorum.